Sirt Üniversitesi'nde e, temizlik malzemeleri e, üretiyoruz. Ürettiğimiz temizlik malzemeleri başta üniversitemiz ve çeşitli kamu kurumlarına e, veriyoruz. Sahte temizlik ürünlerinin oluşturmuş olduğu tehlikeler başta insan sağlığı açısından mesela diyelim ki vücudun tahriş edilmesine, nefes e, nefeslerinin mesela diyelim ki alıp ver verilmesinde çok büyük e, tahrişlere neden olmaktadır. Bir ürünün sahte olup olmadığını anlay anlayabilmek için bir kere e, hani o ürünün mesele diyelim ki görselinden de anlaşılmakta zaten yani ilk önce analiz yapılması gerekiyor, hani sahte olup olmadığını. Ama e, vatandaşlar hani kendileri de mesele yaptığı tespitlerden bir kere mesele diyelim ki hani bakıldığında mesele diyelim ki örnek olarak sıvı sabuna baktığımızda sıvı sabun mesele diyelim ki böyle su gibi olmaması gerekiyor ya da farklı bir şekilde çok yoğun kıvamda da olmaması gerekmektedir. Çünkü sonuçta hani böyle bakıldığında hani böyle tam kıvam ne su gibi ne de çok yoğun viskos olması gerekmeyen bir durumda olması gerek. Bunları böyle de tespit edebilirler yani vatandaşla kendileri. Temizlik malzemelerinin insan vücudunda oluşturmuş olduğu tehlikeler bir eğer diyelim ki mesela e, hani e, şeyde e, mesela sıvı sabun ya da mesela diğer şeylerde kullanıyoruz, e, insanın cildinde çok ciddi problemlere neden olmaktadır. Ayrıca mesela e, özellikle nefes e, alıp vermelerinde çok e, büyük tahribatlara neden olmaktadır. Ki bu da artık e, bazen e, telafisi mümkün olmayan e, sağlık sorunlarının neden olmaktadır halkımız temillik malzemesi satın alınırken bir bu özellikle merdiven altı ürünlerde kaçınması gerekiyor bu merdiven altı ürünler ürünleri nasıl tespit edilecek Çünkü bir temillik malzemesi üretilirken sağlık Bakanlığı'ndan onayı alınması gerekmektedir bu onay alınıp alınmadığı genellikle hem etiketler üzerinde belirtin belirtilmiştir ya da barkotu oluşturulmuştur Eğer barkotu oluşturulmuş ürünler alınırsa o zaman ve bilindik markaları daha çok öne vermeleri gerekmektedir. Yani halk tarafından bilinen markalar. Bu sıvı ise hani e, az önce belirttiğim gibi orijinal olup olmadığını normalde mesela bunu boşalttığımızda eğer bu su olmuş olsaydı çok e, hızlı bir şekilde boşalırdı. Burada ise mesela ve viskoz olmuş olsaydı hani böyle kıvamı yoğun olmuş olsaydı dökülmeyecek. Yani şurada bir tıkanmaya neden olacak. Ama şöyle baktığımız gibi yani şöyle kıvamı e, ne su gibi ne de çok şey olmasına e, gerek olmayacak şekilde olması gerekiyor yani. Ya burada e, sıvı sabunun şu şurada görüldüğü gibi akışkanlığı bu şekilde olması gerekiyor. Hani su gibi e, ne böyle çok hızlı bir şekilde ne de böyle akmayacak şekilde e, kıvamda olmaması gerekiyor. Şu şekilde şu kıvamda olması gerekiyor. E, ki şurada görüldüğü gibi Şöyle su su